Rüyada kar yağdığını görmek ya da kar altında kaldığınızı görmek. Mesela mevsiminde rüyada kar yağdığını görüyorsanız, olumsuz olan, sizin için sıkıntılı, yani yolunuzun açılması gerektiği ve haksızlıklar içerisinde olduysanız bembeyaz bir oluşuma, sizinle ilgili yapılan haksızlıklardan arınıp tertemiz bir sayfa oluşturacağınızı gözüküyor. Mesela evlisiniz ve mevsiminde kar görüyorsanız, boş kocanız sizi ya da eşiniz sizi boşamaya karar verdiyse bu evliliğe tekrar bir şans ve tekrar bu olumluluğu göstermesine sebeptir. Ama Mesela mevsimsiz kar görüyorsunuz. Mesela Mayıs ayında, Haziran, Güneş'in en tepe anında kar yağdın. Bu boşanma gerçekleşecek. Yalan, ihanet, arsızlık, söylenen olaylar Allah sizin yüzünüze gösterecek. Bu kararda sizin yol ayrımınız gerçekleşeceği gözüküyor. Mesela çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Tam kar yağdı. Ocak ayında. Ay anda kar gördüm. Allah sizin evinize hayırlı bir evlat, hayırlı bir düzen ve hayırlı bir anahtar sahibi ve işinizle ilgili ne sıkıntı yaşıyorsanız feraha gireceğinizi gösterir. Ama şöyle düşünün, Ağustos sonunda kar yağıyor ve evlenmeye karar verdiniz. Başkaları tarafından kötü enerji yapılarak ilişkinizin ayrılacağı, nedensiz ayrılıklar sizi çok yıpratacağını gösterir. Ama kar mesela Temmuz ayında görüyorsanız, e, hastalığı temsil eder. Büyüklerimizde kayıp, sıkıntılar söz konusu olur. Ama karı mevsiminde görüyorsanız Rabbim katından ne istiyorsanız aynen ev, mal, mülk hayırlı kapıların sizin için çok net bir şekilde açılan ama mevsimsiz görüyorsanız hani deriz ya tuttuk neydi o ipi tuttuk deriz ya gerçekten büyük sıkıntılara hazırlıklı olun sağlık keder ölüm iş kaybı para kaybı ve yaşanacak krizler hayatımızı çok fazla yıpratabilir mevsiminde gördüğünüzde Rabbime dua edin bereketiniz sizin olsun hoşça kalın